Can bilyelerinin %20'sini Ali'ye verirse her ikisindeki bilyelerin sayısı eşit oluyor. Buna göre başlangıçta Ali'nin bilyelerinin sayısı Can'ın bilyelerinin sayısının kaçıdır? Şimdi bu sorunun çözümünde tabi denklemler kullanılıyor ama ben daha pratik bir yoldan çözeceğim. Sadece şunu bilmemiz lazım. %20 neye eşit? 1 bölü 5'e eşit. 5'te 1'ine eşit. Şimdi bir daha okuyalım soruyu. Can bilyelerinin 5'te 1'ini Ali'ye verirse her ikisinin bilyelerinin sayısı eşit oluyor. Şu Can'ın bilyeleri olsun. Ali'nin bilyesi kaç tane bilmiyorum. Can Ali. Can bilyelerinin 5'te birini. Adı üstünde. 5'te biri. 5 bilyesi var. Bir tanesini Ali'ye verdi. Bu Can'dan gelen bilye olsun. kırmızı. Ali'nin bilyelerine eşit oluyor. Artık şuradaki bilye. Bir tanesi gitti diyelim. Şöyle silelim. Ali'nin bilyelerine eşit oluyor. Bir tane verdi. Ali'nin bilyelerine eşit oluyorsa. 4 buradaysa. 4 de burada var. Demek ki başta... Ali'nin 3 tane bilyesi varmış. 4 tane olmuş. Can'ın da 5 taneydi. Birini Ali'ye verdi. Eşit oldu. Can'ın kaç tane bilyesi vardı? 5 tane başta. Ali'nin de 3 tane. Buna göre başlangıçta Ali'nin bilgilerinin sayısı Can'ın bilgilerinin yüzde kaçıdır? Ali'nin bilyeleri Can'ın bilgilerinin yüzde kaçı unutalım 2 dakikalığına. Ali'nin bilgilerinin Can'ın bilgilerinin oranı neydi? 3 bölü 5. Çünkü biri 3'ken diğeri 5'ti. Ali'nin bilgisi 3'ken Can'ın bilgisi 5'ti. Bunun yüzdesel karşılığı nedir? Yüzde dediğimizde alt tarafı 100'e uyduruyorduk. 5'i 100'e uydurmak için 20 ile çarparız. Dolayısıyla üstü de 20 ile genişleteceğiz. 60. Demek ki Ali'nin bilyesinin Can'ın bilyesine oranı 60 bölü 100'müş. Yüzdesel karşılığı okursak da %60'ına eşitmiş cevap denizli. Nasıl yaptık? Yüzde 20'yi 5'te 1 olarak düşündük. Dedik ki Can'ın başlangıçta 5 tane bilyesi var. Şu bilye şuraya gitti. Artık kayboldu. 4 tane burada kaldı. Eşit olduğuna göre burada da 1 tane geldi. 3 tane de başlangıçta varmış. Öyleyse başlangıçta 5 bilye, 3 bilye varmış. Dedik 5 bilye, 3 bilye. 3, 5'in yüzde kaçıdır deyince de 3 5'i paydası 100 olan kese çevirerek sonuca ulaştık. Cevap deniz.